Başladı yapacak bir şey yok Gördüğünüz günleri ithafen amacım ve hayalim çöktü. Çağrımın kalmaması da benim için engel değildi dostum Ne de olsa bir yol buluruz nerede geçer değil mi dost? Sen beni bilemedin amacımı bulamadı yapacak bir şey yok Karakterist olman kimin atarsa o zaman gelebilir bahaneler boş Aile öğretir sokaklar yaparlar tecrübelerin çok boşta. Yaptığın hareketler çift karakterine benim için çok kaçtı Senimden ölüdüm kaç Burn up, göre ben yaşamayı seçtim Ben sıçran diye seçişe geçtim Kalmlarımla sizi ben yendim Kalbimle ben hepinizi geçtim Çok hoş yaptın en iyi değilsin Hayatım boyunca üçlü geçeceksin Krallarda devirin onu göreceksin Kimsem bilmem ama adam değilim.